Breadboard nedir? Breadboardlar bizim devrelerimizi test etmeye yarayan bir tür tahta çeşitler. Yani açılımı devre tahtası demektir. Burada mesela iki tane breadboardu birleştirilmiş hale. Bunlar bizlere lehim yapmadan devre kurmamızı sağlıyor. Breadboard'a nasıl kullanıldığına geçecek olursak eğer şu şekilde buradaki her bir 5 birbiriyle bağlantılı. Yani bu beşli birbiriyle bağlantılı. Bu beşli birbiriyle bağlantılı. Buradaki beşli birbiriyle bağlantılı. Bu üst taraftaki sütunlar ise birbiriyle yatay olarak bağlantılı. Yani buradaki sütun bir bağlantı. Buradaki sütun bir bağlantı. Aynı şekilde aşağı tarafta da. Buradaki sütunlar bir bağlantı, üstündeki sütunlar bir bağlantı. Bu alanda ise, yani buradaki alanda ise Breadboardlar birbiriyle dikey olarak bağlantılı. Yani her bir beşli birbiriyle bağlantılı. 60 tane beşli kısım var. Bu 60 tane beşli kısım birbiriyle bağlantılı. Buradaki beşli ile buradaki beşli birbirine bağlantılı değil. Bunlar sadece dikey olarak birbiriyle bağlantılı. Bunun iç yapısını gösterecek olursak daha önceden ben bir tanesini soydum bunlardan alt tarafını. Bu şekilde altında metal parçalar var. Alüminyum veya demir olabilir. Yani metal parçalar. iletken metal parçalar var. Bu breadboardlar sökülebiliyor. Yani şu şekilde her bir parçası sökülebilir. Ve bunları birbiriyle bağlayarak daha uzun bir breadboard elde edebilirsiniz. Şu şekilde. Yani daha uzun devre tahtaları elde edebilirsiniz. Şuradaki bir tane metal parçayı çıkartıp içine bakalım isterseniz. Şuradan bir tanesini sökelim. Şu şekilde devre limanlarımızın bağlantı yapması için 5'li bir metal parça. Şu içindeki deliklere devre elemanlarımız tam olarak yerleşiyor. Yani taktığımız devre elemanlarını tutabiliyor. Bu şekilde bunda aşağı tarafta 60 olmak üzere, üst tarafta da 60 tane, 120 tane metal parça var. Burada da 10 tane parça var. Bunlar dediğim gibi modüler yapıda birbirle takılıp çıkabiliyor. şekilde. Breadboardlar bizim devre tahtamızdır. Devreleri lehimlemeden önce biz bu tahta üzerinde devrelerimizi kurarız. Çalışıp çalışmadığını test etmiş oluruz. Ha, aynı şeyi lehimle de yapabiliriz. Fakat devrede bir arıza olduğu zaman oradaki lehimi söküp tekrar lehim yapmamız gerekiyor. Bunun öyle bir şey yok. Direkt hemen tak çıkar. Bakın bağlantılar bu şekilde. Jumper kullanımına geçecek olursak eğer şu şekilde iki ucu böyle çıkıntılı olan jumperlarımız var. Bunlar erkek erkek jumper olarak geçiyor. Şu şekilde çıkıntısı olanlar var. Bunların içine takılıyor. Yani şu şekilde kablolarımızı bunların içine takarak bağlantı yapıyoruz. Bunlar da dişli dişli jumper olarak geçiyor. Bir tarafı erkek diğer tarafı dişi olan jumperlarımız var. Bunlar tamamen kablo bunun yerine normal zil teli dediğimiz bakır kabloda kullanabiliriz. Bunlar da zil teli dediğimiz bakır kablolarımız. Şu şekilde bunların içi de bakır aynı zamanda hatta bir tanesini açıp göstereyim size. Gördüğünüz gibi ucu bakır. Bunlar da aynı görevi görüyor bu jumper kablolarla. Fakat bunlar sürekli açmak yerine açıp kesmek yerine bu tür bir jumper kablo alıp kullanmak bence daha mantıklı geliyor. Tabi yine de sizin tercihiniz bu. Yani bu jumper kabloların içinde de normal bakır var. Bir tane devre kurarak breadboard ve jumper kablo kullanımına Örnek gösterelim. Önce gelin devremizi çizelim. Şu şekilde bir tane pilimiz olsun. Artı, eksi. Pilden kablo çıkartalım. Direncimize gitsin. Ve ardından ledimize bağlantı yapalım. Bu ledin sembolü. Tam çizemedim ama ledin sembolü. Bu ledimize paralel, yani led ve direncimize paralel yine bir kablo çıkartalım. Buraya da aynı şekilde bir tane direnç. Ve led koyalım. Uçlarını birleştirelim. Buradan getirelim ve bir tane butonumuza bağlayalım. Bu da buton. İlkokuldaki buton sembolü. Hep bize gösterilen. Ve pilimizin eksisini de buraya bağlayalım. Bizler genelde breadboardumuzun bu dörtlü kısımlarında devremizi kurarız. Üst taraftaki mavi kırmızı olan yerlere de güç hatlarımızı veririz. Mesela buradaki güç hattımız bu breadboard için söylüyorum. Şu taraf ayrı bir bağlantı. Burası ayrı bir bağlantı. Bura ayrı bir bağlantı. Bura bir, bir ayrı ayrı bağlantı. Bazı breadboard'larda buradaki kanal yol boyunca birbirle bağlantılı olabiliyor. Bazılarında ise sadece 5'li olarak birbirle bağlantılı. Bu beşli birbirle bağlantılı. Buradaki beşli birbirle bağlantılı. Yani 5li hat. Buraları biz çoğunlukla güç hatlarımızı veririz. Yani mavi olan yere toprak atlarımızı artı olan yerlere buradakini örnek veriyorum. 12 voltumuzu bağlarız. Buraya 5 voltumuzu bağlarız. Buraya 3.3 voltumuzu bağlarız. Buraya 9 voltumuzu bağlayabiliriz. Yapacağımız devrede hangi güç lazımsa onu kullanırız. Örneğin bir Arduino besleyecek olursak buradan getirip 5 voltumuzu alırız. Motor sürecek olursak 12 voltumuzu alırız. 3.3 voltla başka bir kısmı besleriz. Bu şekilde beslemeler yaparız devremizde. Biz de şimdilik kuracağımız devrede buradan beslemelerimizi yapacağız. Devremizi kenara aldık. Şimdi breadboard üzerinden devremizi kuralım. Ne yapmıştık biz devremizde? İlk önce gücümüzü bağlamıştık. Üst taraftaki kırmızı attığımızdan, bakın, şurada hemen kablomuzu takıyorum. Bu kırmızı kablodan 5 voltumuzu vereceğiz hemen yan tarafından mavi hattan ise toprak hattımızı da yani ground'u vereceğiz. Eksi at. Şu şekilde takıyoruz kablolarımızı. Şimdilik ledimiz bu ledlerin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi oluyor. LED'lerle ilgili çekeceğimiz videoda bunu anlatacağım. Şimdilik bu kadar bilsek yeterlidir. Bunu da şu şekilde breadboard'a takıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde hemen yan yana. Şimdi bizim burada LED'imizin sağ bacağının olduğu hat tamamen LED'imizin sağ bacağına bağlı. LED'imizin sol bacağına bağlı olan Hat ise tamamıyla ledimizin sol bacağına bağlı. Yan taraftaki hatlar mesela ledimizin sol bacağının hemen yanındaki duran hat bu hatla bağlantılı değildir. Şimdi ledimize direnci takıyoruz. Şu şekilde. 220 omluk bir direnç. Dirençle ilgili videomuzda buna değiniriz. Direnç değerleri, dirençler nedir, ne işe yarar. Şimdilik biz tamamıyla breadboard kullanımına odaklanalım. Direncimizi de bu şekilde takıyoruz. Bunları breadboard'un herhangi bir yerine takabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Sadece bağlantılara dikkat edelim yeter. Şimdi sıra ikinci ledimizde. Yine ikinci ledimizin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi. Bunu da buraya takalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ikinci ledimizin direncini takıyoruz. Bu şekilde. Bazen bunları takarken zorlanabilirsiniz. Bu çok doğal bir şey. Bakın mesela direncimizin bacanda hafif bir töpürlük var. Bunu düzelttiğimiz zaman bu rahatça takılacaktır. Bu şekilde. Bu şekilde. Yine az önceki led olduğu gibi bu direncimizin de takılı olduğu bacak tamamıyla direncimizin sağ bacağına bağlı. Bu tarafta kat ise direncimizin tamamıyla sol bacağına bağlı. Şimdi sıra bir tane butonda. Bu butonun da buradaki iki bacağı birbiriyle bağlantılı. Yani butona bastığımız zaman elektriği iletiyor. Butondan çektiğimiz zaman elimize elektriği iletmeye kesiyor. Arka taraftaki bacaklar da aynı şekilde. Buradaki butonumuzu da bu tarafa bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bu buraya tamamıyla oturdu. Şimdi jumperla kablolamaya geçelim. Biz ne yapmıştık? Pilimizin artısından iki direncimizin artısına gitmiştik. Yani üst taraftaki kırmızı artı hattan kablomuzu alıyoruz. Direncimizin bir bacağına gidiyoruz. Aynı şekilde ikinci artı hattımızdan, aynı artı hattımızdan kablomuzu takıyoruz. Şu şekilde direncin diğer bacağına takıyoruz. Öbür direncin. Öbür direncin diğer bacağına taktık. Şimdi dirençlerin uçlarından devremizde ne yaptık? Direncimizin uçlarından ledlerin artı kısmına bağlı yaptık? Şu şekilde. Buradaki direncimizin de bacağından aldık. Ledin artı bacağına taktık. Gördüğünüz gibi. şimdi. Buradaki direncin bacağıyla ledin artı bacağı birbirle bağlantılı olmuş oldu. Aynı atı üzerinde çünkü. Aynı şeyi diğer direnç için yapıyoruz. Ledimizin artı bacağına takıyoruz. LED'lerimizin eksi bacakları ise yani buradaki ve buradaki bacakları ise butonumuzun bir bacağına gidiyor. Devremizde de aynı şekilde yaptık. LED'lerimizin çıkışlarını birleştirerek butonun bir bacağına götürdük. Şu şekilde LED'imizin eksi bacaklarına butonumuzun bir bacağına götürüyoruz. Diğer ledimizin de eksi bacağına aynı şekilde bu ledimizin de eksi bacağın aynı şekilde bu sona takıyoruz gördüğünüz gibi şimdi burada beş tane hat vardı bir tanesine buton taktık diğerine öbür ledi taktık. 3 tane hat kallı. Bu 3 hattan istediğimizde takabiliriz. Yine bağlantı sağlanacaktır. Devremizde ne yapmışız sonra? Butonumuzun diğer bacağını pilimizin eksisine bağlamışız. Şu şekilde. Burayı da Eksi hatta takıyoruz. Şimdi kırmızı kablomuzdan artı voltajı, eksik beyaz kablomuzdan da eksiyi veriyoruz. Burada 5 voltluk veya 3 voltluk istediğiniz bir kaynağı kullanabilirsiniz. Ben burada 4 voltluk bir lityum ion pil kullanacağım. Şu şekilde pilimizin eksi kısmına eksi pilimizin artı kısmına da artı kabloyu bağlıyorum. Şimdi butona bastığımız zaman ledler yanacak. Gördüğünüz gibi. Kabloyu indirelim. Butona bastığımız zaman ledler çalışıyor. breadboard ve jumper kullanımı bu şekildeydi.